4 Ağustos 2018 Araştırmacı yazar Ahmet Akgül Casus rahip Brunson bahanesiyle Türkiye'ye saldırı hazırlığı mıydı? ABD Başkan Yardımcısı Pence açıkça Ankara'yı tehdit etmeye başlamıştı. Türkiye'nin ABD'li din adamı Brunson'u ev hapsi koşuluyla cezaevinden tahliye etmesi ABD'yi yatıştırmamıştı. ABD Başkan Yardımcısı Pence Ankara'yı açıkça tehdit edip, Erdoğan ve Türk hükümetine mesajım var. Ya şimdi serbest bırakın ya da sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır olun diyecek kadar küssahlaşmıştı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, cezaevinden tahliyesinin ardından Rahip Brunson'la görüştüğünü Twitter'dan açıklamış, Brunson'u ABD'ye götürmek için çalışmaya devam edeceklerini vurgulamıştı. Cezaevinden tahliyesinin ardından Rahip André Brunson'la telefonda görüştüm. Cezaevinden çıkmış olsa da Bodin adamı hala ev hapsinde. Tamamen serbest bırakılmasını ve ABD'ye geri dönmesini sağlamak için ABD Başkanı ve tüm yönetimin çalışmaya devam edeceği konusunda onu temin ettim. ABD Başkanı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Hükümeti'ne bir mesajım var. Pastor Andrew Brunson'u şimdi serbest bırakın ya da sonuçlarla yüzleşmek için hazır olun. ''Eğer Türkiye bu masum inanç adamını serbest bırakmak için hemen harekete geçmezse ve onu Amerika'ya yollamazsa, Birleşik Devletler, Pastor Andrew Brunson serbest kalana kadar Türkiye'ye önemli yaptırımlar uygulayacak.'' diyen ABD Başkan Yardımcısı, kovboy kabadayalığıyla konuşmaktaydı. ABD'nin Ankara Massad Güzarının Şımarık Açıklaması ABD Başkan Yardımcısı Pence'in, Brunson'un serbest bırakılmaması halinde yaptırım uygulanacağını belirten çıkışlarının hemen ardından, ABD masat güzarı Philip Cosnett de bir açıklama yapmıştı. Kosnet, Brunson'un serbest kalmasının ABD için yeterli olmadığını Twitter'dan yaptığı yazılı açıklamayla duyurmuşlardı. Biraz önce Rahip Brunson ve eşi Norun'la görüştüm. Cezaevinden çıkarılması evine ve işine dönmüş olmasından dolayı Andre ve Norun elbette çok mutlu. Dün Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'nın da açıkça ifade ettiği gibi bu aradımı memnuniyetle karşılıyoruz. Fakat bu gelişme sadece bir ara adımdır. Ayrıca Andre Brunson özgür kalana, o ve haksız olarak gözaltına alınan diğer Amerikan vatandaşları ve ABD'nin diplomatik temsilciliklerinin Türk yerel çalışanları için adalet yerine getirilene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Evet, ABD, Rahip Brunson bırakılmazsa daha önce İran'a, Suriye'ye, Kuzey Kore'ye uyguladığı cinsten ağır yaptırımlarla Türkiye'yi tehdit ediyordu. Rahip Brunson savcılık iddianamesinde, Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle işbirliği, özellikle Kürt vatandaşlarımıza yönelik Hristiyanlaştırma girişimleriyle suçlanıyordu. Bu iddialar telefon görüşme kayıtları, sosyal medya yazışmaları ve kilisesinde bulunan PKK yayınları gibi materyallerle destekleniyor ve zaten bu geçerli deliller yüzünden 40 yıl kadar hapsi isteniyordu. Ancak iddianamede bazı bölümlerin nokta nokta şeklinde geçilerek yazılmaması kafaları karıştırıyordu. Bizim ABD ile 1979'da imzaladığımız 1980'de yürürlüğe giren suçluların iadesi anlaşmasına göre Rahip Brunson'un iademiz zaten mümkün görünmüyordu. Bu nedenle ABD onu serbest bırakın talebinde bulunuyordu. Oysa onca ısrarımıza rağmen ABD, FETullah Gülen ve şebekesini terör kapsamına bile almıyor. FETÖ'cüler her tarafta elini kolunu sallayarak geziyor ve Interpol bile devreye sokulamıyordu. Türk yargısının bu konudaki ağır işleyişi ve bir an hani evvel kesin karara varma konusundaki gevşekliğinin nedeni ise hala anlaşılamıyordu. Üstelik Rahip Brunson'un ve ondan önceki kilise rahibinin FETÖ'den suçlu bulunan eski siyasi şefi Gran Fuller'la irtibatlar oldukları herkesçe biliniyordu. Ancak Profesör Ersan Şen gibi bazı hukukçuların Rahip sonla ilgili mahkeme kararının geciktirilmeden çıkarılmasını istemesinin ABD ile aramızdaki suçluların iadesi anlaşması gereğince Brunson'un ABD'ye göre gönderilmesini sağlamaya yönelik tavsiye ve taktikler olduğu seziliyordu. Yani Türkiye'nin ABD baskısından kurtulması ve Brunson sorununu aşması için onunla ilgili mahkeme kararı bir an evvel verilsin ve ondan sonra ABD'ye iade edilsin demeye getiriyordu. ABD bahane mi aramaktaydı? Sanki ABD'de bir el, bu rahip Türkiye'den ABD'ye dönemesini istiyor, onu kurban ederek iki ülke ilişkilerini bozmaya çalışıyordu. Şayet böyle olmasa, yani amaç sonuç almak olsa, Brunson'a ev hapsi verildiğinde oluşan kısa süreli olumlu hava korunurdu. Bu gelişmenin ardından düşük profilli bir çizgi izlenir ve Brunson'un ABD'ye gönderilmesi için kapalı kapı diplomasisi yürütülürdü. ABD'nin küstah ve tehditkar mesajları ile karşılıklı bir gerilim tırmanıyordu. Bu saatten sonra mahkemenin Brunson'u serbest bırakması da mümkün görülmüyordu. Tamam, AB'de başkan yardımcısı Mike Pence kendi Evangelist tabanına hitap etmek için belki rahibi kurban ediyordu. Ancak Washington'da Erdoğan'lı Türkiye'den hazretmeyen çevreler bu hamleyi fırsata çevirip işleri iyice çıkmaza sürüklüyordu. Bu mesele öyle tuhaf bir hal aldı ki Türkiye içinde Brunson'u korumak ciddi bir sıkıntıya dönüşüyor. Evinin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı. Ancak yine de kuşku duyuluyordu. ABD'den karanlık bir el Türkiye'yi ve iki ülke ilişkilerini iyice işin içinden çıkılmaz bir hale getirmek için Brunson'u öldürmek ve bakın işte Türkiye'de anti-amerikanizmin geldiği nokta demek isteyeceğinden korkuluyordu. Üstelik ABD Brunson konusunda bu yaygarayı Hakan Atilla'ya rağmen hiç utanmadan koparıyordu. Apaçık bir şekilde hukuksuzca aylardır hapis yatan Atilla için Türkiye-ABD yargısına tehditler savuruyor mu? Hayır sonuç almak için sessiz bir düpleması yürütüyordu ve Hakan Atilla hapiste tutulmaya devam ediliyordu. buna aldırmadan Washington'un Türkiye'yi tehdit etmesi ancak kabad açıklanabilir tespitleri doğruydu Mesut Yılmazdan papas çıkışı ABD sanki bunun son serbest bırakılmasın diye uğraşmaktadır. Eski Başbakan Mesut Yılmaz, FETÖ ve PKK adına casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'un 2 yıllık tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi sonrası ABD'den yöneltilen yaptırım tehditlerine ilginç yorumlar getiriyordu. Yılmaz, sanki Amerikalılar papaz serbest bırakılmasın diye böyle bir çıkış yaptılar şeklinde konuşuyordu. Yılmaz, oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesi için arayıp taziye direklerinde bulunan hemşerilerine teşekkür etmek ve babası adına daha önce yaptırılan Hasan Yılmaz İlkokulu'nun tadilatını yerinde görmek için memleketi Rize'ye yaptığı ziyaret sonrası 53 gazeteciler derneğinde basın toplantısı düzenliyordu. 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili girilen seçimleri sonrası yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve siyasete ilişkin Yılmaz ''Biliyorsunuz siyasetle çok önemli gelişmeler olmadıkça hiç konuşmak istemiyorum. Şu anda tamamen eşimin vakfının yaptırdığı Kent Üniversitesi'ne yardımcı olmaya çalışıyorum.'' Kalan oğlumun ticari işlerine yardımcı olmak için çalışıyorum. Siyaset benim gündemimde yok ama hemşerilerimizin son seçimdeki tercihlerini saygıyla karşılıyorum. Dedikten sonra 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tavrı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olduğu yönünde açıklamaları hususunda şunları konuşmuştu. Tabii ben bu konuyu normal iç siyaset çekişmelerinin dışında görüyorum. Türkiye'de herkesin yapması gereken bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum. Geçmişte uzun süre Dışişleri Bakanlığı yaptığım için Avrupalıların Türkiye'ye bakışını biliyorum. Türkiye'ye nasıl çift standartlar uyguladıklarının en canlı tanıklarından biriyim. Bunun özellikle bu son darbe teşebbüsü sırasında çok somut ve çok rahatsız edici bir boyuta geldiğini gördüm. Onun için yabancı dergilere, televizyonlara, gazetelere konuşmalar yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızda, Başbakanımızda o zaman beni aradılar, teşekkür ettiler. Bu aslında herkesin yapması gereken bir vatandaşlık görevidir. İç politikada farklılıklarımız olabilir, bazı konularda farklı düşünebiliriz ama dış meselelerde Türkiye'nin ülke olarak menfaati söz konusu olan konularda hepimizin aynı çizgide buluşması gerekir. Bu vatandaşlığın kaçınılmaz bir şartıdır. Kabile devletine bile tehditle istediğinizi yaptıramazsınız. Ben her iki olayda da biraz farklı düşünüyorum. Sanki Amerikalılar papa serbest bırakılmasın diye böyle bir çıkış yaptılar. Çünkü bu şekilde bir tehditle hiçbir ülkeye, değil Türkiye'ye, Afrika'daki küçük bir kabile devletine bile bu dünyada istediğinizi yaptırmanız mümkün değil. Belki de normal şartlarda mahkemenin ilk duruşmasında beraat edecek bir kişiyi şimdi daha zor duruma soktular. Onun için bunun çok kötü bir diplomasi olduğunu düşünüyorum. Ve Amerika'daki çok başlılığın açık bir tezahürü olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bir bakan ayrı konuşuyor, diğer bakan tamamen tersini konuşuyor. Amerika şu anda çok büyük bir yönetim kovusu yaşıyor. Bu ister istemez ikili ilişkilerimizi etkiliyor. Diyen Sayın Mesut Yılmaz'ın ayarı ve amacı belli olduğuna göre, acaba onu bu çıkışları yapmaya ve Sayın Erdoğan'a sahip çıkmaya zorlayan neler yaşanıyordu? Yoksa biz bu kof kabadaylıkların hangi kabak dolmalarına dönüştüğünü unutmadık. Bunlar, ey Almanya diye çıkışmış ve naziliklerini hatırlatmışlardı ve ardından Türk kökenli Alman gazeteci casus diye tutuklamışlardı. Ama Angela Merkel, gazeteci derhal bırakmazsanız bizden tank değil, bisiklet bile alamazsınız diye küstahlaşmıştı. Sonunda bu gazeteci apar topar bırakmışlar ve özel uçakla Almanya'ya yollamışlar, üstüne milyar dolarlık rüzgar enerjisi ihalesinde Almanya'ya bırakmışlardı. Bunlar sürekli ''Ey İsrail'' diye bağırıp çocuk katilleri ve soykırımcı anarşi devleti diye çıkışmışlardı ve haklılardı. Ama ikili ticari irtibatları ve normalleşme anlaşmalarını hala artarak devam ettirmekten sıkılmamışlardı. Bunlar bir ara ''Ey Rusya'' diye hava atmışlar, ''Rusya'yı dediğim derken bayrakları karıştırıp yanlışlıkla Hollanda konsolosluğuna yumurtalarla saldırmışlardı. Ama sonuç, nükleer santrali Ruslara uzatmışlar, özür dileyip füze alımına başlamışlardı. Bu kahramanlarımız ''Ey Hollanda'' diye bağırıp çağırmışlar, ''Rengi turuncu'' diye mandalina kasalarını bıçaklamışlar, ama sonra Hollanda'ya petrol ofisini sunmuşlar ve geri çektikleri büyükelçiyi tıpış tıpış oraya yollamışlardı. Bunlar defalarca ''Ey Trump'' diye horozlanmışlar, ''Ey Amerika senin her yerin güçlü olsa ne yazar be'' diye çıkışmışlar ve hatta Coca-Cola'yı boykot çağrıları yapmışlardı. Ama sonunda Trump'tan 11 milyar dolarlık Boeing almışlar ve bizzat Coca-Cola fabrikasının açılışını yapmışlardı. Ama halkımız duymasın ve uyanmasın diye yandaş medya Coca-Cola kelimesini sansürleyip meşrubat fabrikası açıldığını yazmıştı. Anadolu Ajansı ise meyve suyu fabrikası açıldığını duyurmuşlardı. Çünkü bu Amerikalı rahip meselesi aslında zannedildiği gibi bağımsız yargı skandalı değildir. Tam aksine bağımsızlık skandalıdır yorumları maalesef haklıydı. Yandaş yazarlardan film senaryoları. Dünya dengelerindeki en önemli isimse ABD Başkanı Donald Trump oluyordu. Trump düne kadar başka bir dengeyi, başka bir çizgiyi yönetiyordu veya temsil ediyordu ya da koruyordu. Ancak şimdi olağanüstü derecede şaşırtıcı bir makas değişikliğine gidiyordu. İşte ABD'nin ikin oğlu isminin yani Pence'in Türkiye'yi hedef almasının arkasında da galiba biraz bu yatıyordu. Bu arada çok kişi için magazin haberinden öteye gitmeyecek bir çıkış olmuştu. ABD Başkanı Trump kızı hakkında konuşmuştu. İddialara göre Trump'ın kızı ve damadı Kushner ile arası açıldı. Trump'ın çok güvendiği bazı kişilere, ''Kızım Ivanka benim en değerli varlığım. Evlilik sürecinde çok baskılarım oldu. Kesinlikle Jared Kushner ile evlenmesini istemiyordum. Bunu kızımla sürekli konuştum, ikna edemedim. Hatta Jared'e de seninle evlenmesini istemiyorum.'' dedim. Bu ilişkinin sonunda bir taraf mutsuz olacak. Ivanka'nın Amerikan futbol oyuncusu Tom Brady ile evlenmesini istiyordum. New York Times, ilgili haberin bir bölümüne Steve Bannon'un sözlerini de ekliyordu. Javanka olarak isimlendirilen Ivanka Trump, Jared Kushner çifti Trump'ın başkanlığının ilk dönemlerinin aksine şimdi kamuoyunun da daha az Trump, geçmişte ikisinin çok etkisinde kalıyordu. Birçok kararı bu ikili veriyordu. Şimdi geri planda olmaları güzel bir durumdu. Ama Trump, damadı üzerinden olağan dışı bir şey söylüyordu ve bunu aşmak lazımdı. Tom Brady, Katoliktir. Damat Köşner de çok kişinin bildiği gibi Yahudidir. Ancak çok kişinin bilmediği bir gücü temsil etmektedir. Yeryüzünde her köşede çok etkin olan gücün yüzüdür. Eşi de öyledir. Gizemli, kudretli, çözülmez, bilinmez, içine girilmez, değiştirilmez ve sarsılmaz bir organizasyonun temsilcisidir. Ivanka da belki bu gücü gördüğü için onunla evlenmek istemiştir. Trump'ın damadı hakkındaki şikayeti siyasetten başka bir şey ifade ediyordu. Son tahlilde kızı mutluydu ve şikayet edecek bir tarafı yoktu. Ama söylemek istediği küresel bir şeydi. Trump, damadı, kızı ya da kendi seçimiyle Siyonist Yahudi baronları Rochelter'den yana tavır almıştı. Pentagon'a rağmen, Katolik yapıya rağmen bu adım atmıştı. Rochelter de bundan memnundu. Damat Kushner onlara çok yakındı. Zaten Putin'le ilişkilerinin iyi olmasının nedeni de bu galiba. Trump'a savcı başından beri ''Rusya ile iş tuttunuz, seçimlere hile karıştırdınız'' demesinin nedeni bu yakınlıktı. Yoksa Rusya nasıl hile karıştırdı da seçimi Trump'ın kazanmasını sağladı? Sorusunu yanıtlayan çıkmamıştı. Amaç ABD Başkanı'nın ve ailesinin Rusya ile araya mesafe koymasıydı. Trump bunlara pabuç bırakmadı. Bildiği yoldan caymadı. Her şeye rağmen Helsinki'de Putin ile baş başa görüşme yaptı. İşte o görüşmeden sonra garip şeyler olmaya başladı. Trump'ı korkutacak kadar. Birileri Trump'ın özgür iradesiyle politika yapmasını istemiyordu. de kendisine özel bir danışmanı bir şey verdi. Ne olduğu bilinmiyor ama Trump yön değiştirmişti. Dönüşünde Beyaz Saray'da basın toplantısı yaparken elektriklerin kesilmesi ise bütün bunların üzerine kaymaklı ekmek kadayıfıydı. Trump kendisiyle uğraşan gücü gördü. Geri adım attı. Geri çekildi belki de pes etti. Bunların ardından Trump, damadı ve kızını yanından uzaklaştırarak, Hatta damadından şikayetçi olarak Pentagon tarafına geçtiğini ilan ediyordu. Roşitlerden koptuğunu duyuruyordu. Kirchner'e ya da Ivanka'ya sırtını dönmesinin nedeni buydu. Devlet işleriyle aile işlerini ayırmak zorunda kalıyordu. ABD'nin bize her şekilde saldırdığı operasyon hazırladığı biliniyordu. Söylemeye gerek bile yoktu. Eğer Trump tamamen Pentagon tarafındaysa saldırılar tekrar canlanacaktı. Kimsenin bundan en küçük bir kuşkusu olmasındı. Hatta işin içinde Trump olduğundan etkili operasyonlar için kapımıza dayanacaklardı. İşte Pence'in açıklamaların altında da Trump'ın makas değişikliği atmaktaydı. Peki Pence, Rahip Brunson için neden bastırmaktaydı? Pentagon, 18 Temmuz'da çok önemli bir operasyona imza atacaktı. Şöyle ki, Brunson'un 18 Temmuz'daki duruşmasında ev kararı çıkacaktı. Bütün plan bu yönde hazırlanmıştı. Bu konuda, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbarat Ajansı özel bir timi, İzmir'deki NATO üssüne yollanmıştı. Ancak Türkiye ev hapsi kararı vermeyince tüm planları boşa çıkmıştı. Eğer o gün ev hapsi kararı çıksaydı savunma istihbarat ajanları Pastor Brunson'u kaçıracaktı. Ama ev hapsi çıkmayınca plan yatmıştı. Pensin tepkisi de bu yüzden sert bir çıkıştı. Çünkü Pentagon, Brunson üzerinden %28 oy gücü olan Evanjelist Kilisesi ile birlikte yeni dönemde daha güçlü adımlar atmaya hazırlanmıştı. Eğer pastor kaçırılsaydı yeni yılda filmini bile yaparlardı. Ancak arada yine büyük bir mesaj vardı. İzmir'den hem de. Rahip Brunson 25 Temmuz günü ev hapsine giderken cezaevinden çıkış saati 17.25'ti. Pastor Brunson olayı artık büyük bir sorunun tabelasıydı. Bakalım ABD nasıl gelecekti? Beyaz Saray'ın esrafının pastörün mensubu olduğu kilise tarafından sarıldığı bir gerçekti. Kaçırmak istediler olmadı. Almak istediler olmadı. Bakalım bu film gibi hikaye nasıl sonuçlanacaktı. Gerilimin artacağı konusunda bir şüphe yok. Çünkü Trump da o tarafa geçmiş durumdaydı. Asıl önemli olan buydu. Ergün Diler 31 Temmuz 2018 Takvim Gazetesi Artık tarihi hesaplaşma kaçınılmazdı. Bütün bu sanılar ve senaryolar bir tarafa Siyonist Yahudi sermaye baronlarının güdümündeki Amerika bir bahaneli Türkiye'ye saldıracaktı. Bu tarihi hesaplaşma ve küresel kapışma kaçınılmazdı. Zaten çok geçmeden 2 Ağustos 2018 tarihinde ABD Türkiye'nin İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım kararı aldığını açıklamıştı. ABD Başkan Yardımcısı Pence daha ileri giderek, Casus Rahip Brunson'un serbest bırakılmaması halinde bu tür yaptırımlarının kapsamının genişletilerek devam edeceğini hatırlatmıştı. ABD'nin bu tavrı fiilen ve siyaseten hatta diplomasi dilinde resmen Türkiye'ye savaş açmak. ABD'li komutandan sürpriz Türkiye ziyareti neyi amaçlamıştı? ABD, Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı General Shaparotti, Türkiye'ye gelerek Suriye konusunda temaslarda bulunmuşlardı. Edinilen bölgeye göre General Şaparotti 1 Ağustos çarşamba günü Ankara'da Türk yetkililerle görüşmeler yapmıştı. Görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alınmıştı. Şaparotti 2 Ağustos perşembe günü ise İncirlik Üssü'ne ziyaret yapmış ve oradan İzmir'e uğramıştı. Şaparotti en son 27 Haziran'da Genelkurmay Başkanı görevinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi yapmıştı. Bu görüşmede Suriye'nin kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kılınan Münbiç yol haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularının ele alındığı ve NATO ile ilgili bazı konularda görüş alışverişinde bulunulduğu açıklanmıştı. Acaba ABD, Suriye ve Akdeniz'den Türkiye'ye saldırmak için nabız mı yoklamaktaydı? Hayret, aynı süreçte Beşar Esad, PKK ile masaya oturmuşlardı. Türkiye ile ABD arasında yaşanan tutuklu Papa Andreev Brunsov gerginliğinin ilk etkileri Suriye'de ortaya çıkmıştı. Terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD-YPG, Şam yönetimiyle masaya oturmuşlardı. Görüşmede teröristlerin özellik için pazarlığa başladığı anlaşılmıştı. ABD'nin teşviğiyle Fırat'ın doğusunu kontrol eden PKK terör örgütü uzantısı PYD-YPG, Şam yönetimiyle masaya oturmuşlardı. Şam'da 26-27 Temmuz'daki görüşmeye PYD-YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin eş başkanları İlham Ahmet katılmıştı. Esad Yönetimi adına ise görüşmede Suriye Genelkurmay Başkanı Yardımcısı hazır bulmuşlardı. Görüşmeye ilişkin ilk sızan bilgilere göre Şam Yönetimi masaya, içinde Fırat'ın doğusundaki PYD-YPG kontrolündeki bölgede özellik ya da sınırlı bir federasyon kurulması maddesinin de bulunduğu bir öneri listesi sunmuşlardı. Öneri listesinde özellik ya da federasyon da olsa, Kamu kurumlarında tek bayrak Suriye bayrağı dalgalanması, bölgedeki tüm yeraltı kaynaklarının ki Fırat'ın doğusu Suriye'nin en zengin petrol yataklarını barındırıyor, Şam yönetiminin kontrolünde olması, bölgedeki tüm yabancı güçlerin ayrılması, halen SDG kontrolündeki Rakka'nın Esad yönetimine bırakılması yer almıştı. ABD de Rusya'da bu görüşmelere destek çıkmıştı. Şam yönetimiyle Suriye demokratik güçler arasındaki görüşmelere hem Esad yönetiminin varlığını borçlu olduğu Rusya, hem de Fırat'ın doğusundaki oluşumun en büyük destekçisi konumundaki ABD tarafından da destek çıkmıştı. ABD'nin işitle mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, Şam'daki görüşmelerden önce SDK heyetiyle buluşmuşlardı. Bu görüşmenin ardından da SDK kaynakları, McGurk'ün kendilerini Şam yönetimiyle masaya oturmak için cesaretlendirdiğini ancak görüşmelerde, Önceliği, kamu hizmetlerinin Fırat'ın doğusuna gelmesine vermelerini gerektiğini tavsiye ettiğini açıklamışlardı. Şam'daki ilk temasın ardından görüşmelerin komiteler kurularak devam ettirilmesi üzerinde anlaşıldığı yazılmıştı. İlk işbirliği İdlib mi olacaktı? Diplomatik kurislerde Şam'daki Esad yönetimi ile Suriye demokratik güçleri arasındaki görüşmelerin ilk somut sonucunun ise İdlib'de ortaya çıkabileceği konuşulmaktaydı. Esad ordusu Türkiye sınırındaki Türk askerlerinin de Astana mutabakatı çerçevesinde ateşkes izleme görevi yaptıkları İdlib bölgesine muhaliflerden almak için askeri yığınak yapmaktaydı. Bu operasyona bölgedeki PYD YPG güçlerinin de destek verebileceği bizzat PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim tarafından açıklanmıştı. Salih Müslim Türkiye'ye tehditler yağdırmıştı. PYD'nin kongresinde eş başkanlar değişikliği yapılmıştı. Kuzey Irak'ta gerçekleştiren referandumla ilgili konuşan Salih Müslüm, saldırı olursa onları vururuz ifadelerini kullanmıştı. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD'nin kongresinde eş başkanlar, Salih Müslüm ve Asi Abdullah'ın yerine iki yeni isim atlanmıştı. Yeni eş başkanlar Şahus Hasan ve Hevi Mustafa olmuşlardı. Tekrar hatırlatmak zorundayız ki, Türkiye'yi yöneten bu kafalarla bu kuşatmaların kırılması imkansızdı. Türkiye'nin tamamen milli, cesaretli ve dirayetli kadrolara acilen ihtiyacı vardı. Katar'da darbe girişimi iddiası, darbeci generali Türk subayı mı vurup saf dışı bırakmıştı? Arap medyasında yer alan iddialara göre, Katar'da yaşanan darbe girişiminde üst düzey Katar askeri yetkilisi Türk subayı tarafından başından vurularak saf dışı bırakılmıştı. Arap medyası Katar'da 15 Temmuz hain darbe girişimine benzer bir kalkışma yaşandığını ortaya atmıştı. İddiaya göre tıpkı kahraman şehit Ömer Halis Demir gibi Katar'da da bir Türk subayı darbe girişiminde bulunan generali başından vurarak saf dışı bırakmıştı. GDN Nivs'in Doha'dan geçtiği habere göre Türk subay Lakya Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Muhammed Bin Abdülaziz Bin Nasser Al-Atea'yı başından vurmuşlardı. Güya Türk subayı resmi izin olmadan Alvabja Sarayı'na girmeye çalıştığı için generali öldürmeye mecbur kalmıştı. Bu iddia sosyal medyada da geniş yankı uyandırmış, Twitter kullanıcıları Turkish Kills Katare Officer başlığı açarak olay hakkında çok sayıda mesaj paylaşılmıştı. Türk subayın, Generali saraydan içeri almamak için başlayan arbedenin ardından vurduğu yazılmıştı. Katar medyası, 60 yaşındaki General El Ataya'nın 27 Temmuz 2018 Cuma günü öldüğünü öne sürerken sosyal medyadaki haberlerle ilgili doğrulama ya da yalanlama yapılmamıştı. Bilindiği gibi Türk askerleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'dan oluşan Arap dörtlüsünün Katar rejimine ambargo kararı almasının hemen ardından 19 Haziran 2017'de Doha'ya gelmiş ve ülkede kurulan Türk üssüne yerleşmiş durumdaydı. İHA'nın haberine göre Arap medyasına yansıyan haberlerin ardından Türk askeri kaynaklar, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu vurgulamıştı. Ayrıca Arap medyasında yer alan bu iddialar, Türkiye'de de geniş yankı uyandırmış, Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu ve Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk konuyla ilgili paylaşımlarda bulunmuşlardı. Acaba Katar'da da bizdeki 15 Temmuz FETÖ kalkışmasına benzer bir müdahale planlanmış ve bir Türk subayının darbeci generali öldürmek suretiyle bu oyunu boşa çıkarması mı hesaplanmıştı? Doğu Akdeniz'deki enerji kavgası ve Türkiye'nin kuşatılması Doğu Akdeniz'de ülkeler ve büyük güçler arasında yaşanan gerginliklerin asıl nedeni Bunların 2011 yılında keşfettikleri münhasır ekonomik bölgeleri olduğu konuşulmaktaydı. Son yıllarda Doğu Akdeniz'de keşfedilen hidrokarbon rezervleri, bölgesel dinamiklerin yeniden şekillenmesinde önemli bir rol oynamaya başlamıştı. Bölge ülkelerinin enerji ticaretinde ihracatçı ülke olmalarının yolunu açan bu keşifler, dolaylı olarak bölgedeki güç dengelerini de şekillendirmeye başlamıştı. Bölge ülkeleri dışında enerji talep pazarında ilk sırada bulunan Avrupa ülkelerinin doğalgaz ithalat bağımlılığında Rusya'ya alternatif olacak yeni pazar arayışlarına girmesi de bölgedeki dengeleri daha karmaşık hale getirmiş durumdaydı. Zira İbren'in güçlü ülkelerden ziyade doğru stratejiyle hareket eden ülkelerden yana olduğu bu süreçte İsrail, Mısır, Lübnan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve en önemlisi Türkiye'nin attığı adımlar her geçen gün daha da önem kazanmaktaydı. Doğu Akdeniz'de uzun yıllardır devam eden doğalgaz arama çalışmaları sonucunda, ilk doğalgaz sahasının keşfi 1999 yılında İsrail sularında ortaya çıkmıştı. İsrail, Livyatan isimli en büyük doğalgaz sahasını 2010 yılında keşfederken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde Afrodit sahasının farkına 2011 yılında varmıştı. Bölgedeki en büyük doğal gaz rezervini ise 2015 yılında Mısır zor sahasında ortaya çıkarmıştı. Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gerginliklerin temelinde keşfedilen bu rezervlerin dış pazarlara hangi güzergâhtan ihraç edileceği oluşturmaktaydı. Doğu Akdeniz sahip olduğu enerji kaynaklarıyla birlikte uzun zamandır gündemdeki yerini korumaktaydı. Bilindiği üzere uluslararası hukuk kriterlerine göre kıyıda bulunan ülkelerin 200 mil genişliğinde hakları yani kendi mebleri bulunmaktaydı. Bölgedeki ülkeler arasında yaşanan gerginliklerin asıl nedeni, ülke mevlerinin kesişmesi olarak yorumlanmaktaydı. AB, ABD ve İsrail'in Güney Kıbrıs'ı ve Yunanistan'ı da kışkırtarak, Türkiye'yi devre dışı bırakmaya çalıştıkları anlaşılmaktaydı. Geçen aylarda Kıbrıs'ta Rumlar adına Türkiye'nin MEP olarak kabul ettiği alanda keşif yapmak için bölgeye gelen İtalyan en iyi şirketine ait Seypum 12.000 adlı petrol platformunun gönderilmesi ve buna Türk savaş gemilerinin sert bir şekilde karşılık vermesi de bu bağlamda okunmalıydı. Bu hadise yaşanmadan önce 11 Şubat 2018 tarihinde Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin kırmızı çizgisi olarak belirtilen sınır güvenliği karşısındaki hassasiyet vurgulanmıştı. Bu bağlamda Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğa kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe sayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tüm uyarılara rağmen Doğu Akdeniz'de tek taraflı hidrokarbon arama faaliyetlerine devam etmekte. Bu çerçevede son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde münhasır ekonomik bölgesindeki 3 numaralı perselle çalışmalara başlamaya başlaması sonrası Türkiye, ortaya çıkabilecek durumun tek sorumlusu ısrarla, tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam eden Kıbrıs-Rum tarafı olacaktır, açıklamasını yapmıştı. Açıklamanın devamında da Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulamamasındaki ana sebebin, Rum tarafının bölgenin güvenlik ve istikrarını sorumsuzca riske atmaktan çekinmeyen tavırlarından kaynaklandığını hatırlatılmıştı. Bunun yanında, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek yanlı hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmeye devam etmesi durumunda, sert müdahalelerle karşılaşabileceği belirtilirken, 3. ülkelerde, yerleşik şirketlerde Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile hidrokarbon alanında işbirliği yapmamaları konusunda uyarılmışlardı. Doğu Akdeniz'de 3 trilyon dolarlık doğalgaz yatakları bulunmaktaydı. Doğu Akdeniz petrol arama stratejileri ve Kıbrıs konusu Otto Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde düzenlenen çalıştayla masaya yatırılmıştı. Çalıştayla konuşan emekli oramiral Eşref Uğur Yiğit, Doğu Akdeniz'in 21. yüzyılın en keskin hesaplaşmasının yapılacağı bölge olacağını vurgulamıştı. Bölgede dünyanın en büyük doğalgaz yataklarından biri olduğunu kaydeden Yiğit, Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve İsrail arasında kalan bölgede 3.45 milyon metreküp doğalgaz ve 1.7 milyar varil petrol bulunduğu yönünde analizler olduğunu hatırlatmıştı. Yiğit, Delta havzasında ise yaklaşık 7 trilyon metreküp doğalgaz ve 1.8 milyar varil petrol rezervinin bulunduğu yönde tahminler olduğunu anlatmıştı. Eşref Uğur Yiğit Kıbrıs, İsrail ve Mısır arasında kalan alanda ise 10 trilyon metreküp doğalgaz, 8 milyar varil petrol, ayrıca doğuya uzanan bölgede ise 19 milyar varil petrole denk 3 trilyon metreküp doğalgaz olduğu yönünde tahminler bulunduğunu aktarmıştı. Yiğit, Doğu Akdeniz'de toplam değeri 3 trilyon dolar olan 60 milyar varil petrole eşdeğer hidrokarbon bulunduğu değerlendirilmektedir. Doğu Akdeniz'deki bu hidrokarbon rezervi, Türkiye'nin yaklaşık 572 yıllık, Avrupa'nın ise yaklaşık 30 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyede bulunmaktaydı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin 572 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak 3 trilyon dolarlık doğal gaz rezervleri üzerinde büyük oyun tezgahlanmaktaydı. Yunanistan ve Rumlar, Mısır ve İsrail'in Türkiye karşıtlığını, Lübnan ve Libya'nın ihmalini fırsata çevirmeye kalkışmakla, ABD ve özellikle ABD ise bunları kışkırtmaktaydı. Akdeniz'deki enerji oyunları devam ederken Türkiye'nin deniz yetki alanları konusundaki hakları yeniden gündeme taşınmıştı. Halen Türkiye'nin deniz yetki alanlarında 572 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak bir doğal gaz rezervi olduğu anlaşılmıştı. Bugün Doğu Akdeniz enerjisine sahip olmak isteyen Yunanistan, Girit adası üzerinden Libya ile deniz sınırlarını daha çok enerji yataklarına hakim olacak şekilde çizme çabasındaydı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi de Mısır ve İsrail ile anlaşmalar yapmıştı. Doğu Akdeniz yetki alanları haritasını yeniden çizen Dr. Cihat Yaycı'nın Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının paylaşılması sorunu ve Türkiye başlıklı uluslararası çalışmasına göre verimli hilal bölgesinde yer alan Doğu Akdeniz, enerji bakımından zengin kaynaklara sahip bulunmaktaydı. Doğu Akdeniz'deki toplam hidrokarbon yataklarının büyüklüğüne bakıldığında Türkiye'nin 572 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu vurgulanmıştı. Yine Türkiye Petrolleri anonim ortaklığının tahminlerine göre Doğu Akdeniz geleceğin enerji maddesi olarak ifade edilen gaz-hidrat yatakları açısından daha hayli zengin durumdaydı. Yunanistan ayrıca Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile de bir sınırlandırma anlaşması yapma çabasındaydı. Bundan daha da ileri gidilerek İsrail'in yayınladığı bazı haritalarda Yunanistan Münhasır Ekonomik Bölgesi, Güney Kıbrıs Rum yönetimi bölgesinin devam olarak gösterilmeye çalışılmaktaydı. Ancak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu istilalarını kabul etmeyen Türkiye'de çabalarını artırmış durumdaydı. Türkiye son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahasında sondaj yapmak isteyen İtalyan en iyi Akdeniz'deki savaş gemileriyle durdurmayı başarmıştı. Türkiye, Doğu Akdeniz'den ve Kuzey Suriye'den kuşatılmaktaydı. İşte bu ortamda çok daha ciddi ve stratejik cesaretli bir yönetime ihtiyaç vardı. Hatırlayınız, Osmanlı tokadını indiririz diye kükredikleri sırada, Dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nord, bu çıkışı kelimelerle değil, pis pis yanıtlamış, Bizimkilerse efelenmeye devam ederek günü kurtarmaya çalışmışlardı. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Brüksel'de görüştüğü dönemin Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye YPG'yi PKK'dan ayırıp birbirleriyle savaştırma teklifini yapmıştı. Canikli, o anda görüşme yapılan odayı terk edeceğine, kendisi ve dolayısıyla Türkiye ile açıktan kafa bulan muhatabına sadece teklifin rasyonel ve mantıklı olmadığını hatırlatmıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la görüşmesinin ardından Amerikalı bir gazetecinin Osmanlı tokadını sorması üzerine geri vites yaparak siyasilerin bazen milletin hislerine tercüman olabileceğini vurgulamış yani halka avutmak için hava attıklı söylemiş olmaktaydı. Artık içeride neler olduysa sonunda Çavuşoğlu bunun iç piyasaya yönelik bir söylem olduğunu itiraf etmek zorunda kalmıştı. Böylece Osmanlı tokadı uyarısı da one minute gibi kof çıkmıştı. O süreçte ABD ile hem Brüksel'de hem de Ankara'da yoğun diplomatik temaslar yapılmıştı. Ortadaki tek somut sonuç Çavuşoğlu'nun ifade ettiği ilişkilerimizi normalleştirme konusunda bir anlayışa vardık açıklamasıydı. Oysa Dışişleri Kulislerinde konuşulanlara göre Brüksel'de ABD Türk tarafına bir dosya uzatmıştı. Savunma Bakanlığına gönderilen bu dosyanın ABD'nin uyarılarını içerdiği anlaşılmıştı. ABD Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmeler ikinci planda kalmıştı. Öte yandan Tillers'ın görüşmesinde Cenevre sürecinde karşılıklı çıkarlar doğrultusunda, karşılıklı çıkarlar içinde çalışılması konusunda kof mesajlar verildiği konuşulmaktaydı. ABD için artık Fırat'ın doğusu kırmızı çizgi durumundaydı. Türkiye ile bundan sonra uyumlaşma mesajları bu amaçlıydı. Türk tarafı PKK'lılar konusunda duyulan rahatsızlığı dile getirirken, ABD tarafı da görüşmede Afrin konusundaki endişelerini aktarmaktaydı. Ayrıca Menbiç konusu vardı. Bu da tam anlamıyla hala bir muammaydı. Öyle anlaşılıyor ki Türkiye'ye Fırat'ın batısında bir takım yerler vererek, Fırat'ın doğusunda PYD'ye bir bölge kurma konusunda artık ABD bir hayli kararlıydı. Sonuçta orada bir kanton ya da bir bölge oluşturacaklardı. Tespitleri oldukça çarpıcıydı.